ama çekiyoruz. koleksiyon turu çekiyoruz. Oley. Ben normalde birkaç gün önce koleksiyon tur değil, koleksiyon toplama videosu çekecektim. Ama bu video çok gecikti. Yani benim de acil bir şekilde koleksiyon toplamam gerekiyordu. Ben de önce koleksiyonu topladım ve daha sonra hem ki daha sonra koleksiyon e, koleksiyon tur videosu çekeyim dedim. O zaman hemen başlayalım koleksiyon turuna. Oley. Evet o zaman en üst kattan başlıyoruz. En üst, katta, en üst katta ben normalde ilk ilk buraya geçtiğim zaman fikrim şöyleydi. En üst kata komple figürleri alacaktım. Yani burada görmüş olduğunuz figürleri. Ama figürler burada çok kötü durdu. Çünkü hiçbir şekilde görünmüyordu figürler burada. Ben de onun için buraya Harry Potter kitaplarımı koymaya karar aldım. Altıncı kitap okuyorum onun için ya. Daha sonra burada İngilizce Felsefe Taşı, e, İngilizce Fantastik Navalar ve Türkçe Ozan Biddle var. Daha sonra burada ikisi şişelerim var. Bu arada şu arkada görmüş olduğunuz uzun şişeler e, ayakkabı ağacı şişesiydi. Oradan almıştım. Ama şu anda bence gayet güzel duruyor orada ikisi beraber. Üçüncüsü de vardı ama üçüncüsü kaçtı. <gülüyor> evet, o ben geçelim hemen alt kata. Alt katta burada bir tane Tom Needle'ın günlüğü var. Film Dehliz'i 2, Film Dehliz'i 1. Arkada da poster boyama setim var. Ee, onun dışında burada figürlerim var. Figürlerimi en bir şekilde tanıtacağım. Delacour, Lord Voldemort, Umbridge, McGonagall, Neville, Harry'nin turnuvadaki kostümü, Tonks, ee, a, Tonks diyorum, Remus, Tonks, ee, Cedric, ee, Neydi adamın ismi? mi? Aa. Severus Snape, Draco, ee, bunu belki tanımıyorsunuzdur. Hermione'nin, hani şu İksir içtiği zaman dönüştüğü bir karakter vardı ya, o karakter. Neville, daha sonra bu eee, Drakanın e, babası daha sonra Sirius, e, deli göz e, Ron'un elinde şey olduğu versiyonu unuttum bunun. E, daha sonra Fred Bunun yanına George a da gelecek ama George'un daha kesmesi bitmedi. Onun dışında Ginny, Molly, e, Ginny, <gülüyor> Molly, Arthur, Dobby ve bunu kimse bilemez bu arada Hadi bunu bilenler yoruma yazsın. Bileni sabitleyeceğim. Evet ve burada daha giti var Bunun yana da Fenk gelecek yakında. Daha sonra burada Fantasik inaverler olan tek eşyam e, Niptin bavulu var. Burada uçan e, uçan arabamız var. Burada Hogwarts Express var. Burada daha boyama boyamaya başlayamadığım hortkulum um var. E, Hortkuluk kupam var. Hipopopop kapısı olacak mı? Hipopopop kapısı değil ya bu lemin kapısı. Hipopopop kapısı doğru. Daha sonra burada e, Salazar Slytherin kolyesi var. Felsefe taşım var. Ve daha sonra şeyim var. E, Hızlı otobüsüm var. En alt kata geçmeden şuradaki resimde göstermek istiyorum. Emma'nın imzalı resmi. Tom Felton'un imzalı resmi. Robert Clinton'ın imzalı resmi. Burada şey var. Of. Draco'nun her yapmış oluyor oldu. Bir tane çizim var diye o çizim var. Bu çizim de çok güzel. Burada için kedileri var. Bu, şu üstte de Ambriitch gelecek. Öyle yapıyordum ben normalde ama Ambriitch yasakları çok fazla. 6 tane Ambriitch yasakları var. Ve onları asmakla uğraşmak istemedim. Böyle çok hızlı bir şekilde toplamıştım çünkü. Daha sonra burada seçimde çıkanlar var. Ben bunu normalde şey yerleştirecektim. Ateş Kadahi yapıyorum. Ateş Kadahi'nin içine yerleştirecektim ama bitmedi. Onun için böyle yapıştırdım. Çok daha şık duruyor. Daniel ee, Life'in imzası var. Daha sonra burada Vizler'in saati var. Daha sonra burada adam isim attı Coltrane miydi? Öyle bir isim olması lazım. Ben onu sadece zaten. Daha sonra Neville Long Batım Limizası var. Bunu gerçek hayatta ismini hiç hatırlamıyorum onun için yanlış olmasın. Daha sonra burada bayrak filamaları var. E, i̇şim bitti bu arada. E, çok flash bekleyin dakika, Şunu flashını açayım. Evet biraz daha iyi oldu. <gülüyor> Onun dışında burada e, vizlerin Mısır'da çekmiş olduk resim var. Daha sonra Draken babasının resim var. Daha sonra burada Dumbledore'nun ordusun ekliyor kardeşim. Dumbledore'nun ordusun. Daha sonra burada da büyük bir e, Godric Gryffindor kılıcı var. Bu kılıcı normalde ben de küçük bir versiyonu vardı. Eski takipçilerim Atiler, şimdi yani çok kısaydı böyle. E, bu boyda falan da bayrak planmasında oynayın daha sonra bunun büyük, büyük boyunu yaptım Hemen boyunu göstereceğim. Ve yeni boy bence gayet iyi oldu ve azdı bir şeyler bu kadar. O zaman hemen geçelim. Alt kata. Burada bir tane çapulcu var. Bu hediye gelmişti. Onun dışında burada iki tane Ertası Kiter kitabı var. E, birisi Albusaman'ların kitabı, bir tanesi de kim başka bir adamın kitabı, kitabı da yine bir tane adamın anlattığı kitap. E, bir tane e, bugg'ların tehlikelerini anlatan bir tane kitap var. Burada e, e, büyücülük ya e da büyücü, e, büyücü Bakanlığı'nın şeyi var, bir tane pasaportu var. Bu pasaport çok güzel, benim koleksiyonumdaki en sevdiğim eşya, birazdan ayrıntılı bir şekilde gösterelim. E, burada bir tane Quidditch sandığı var, bunun içindeki toplarında yapamadım. Burada Alina'nın gözlüğü var, tam olarak görünüyor mu bilmiyorum. Evet, görünmesi lazım şu anda. Burada bir tane hondikus kutum var, bir tane monjack kutusu var. Daha sonra burada birkaç tane vizy kutusu var. Daha sonra da burada bekleyin bunu göstereceğim, çünkü bu güzel bir baya bayağı uğraştım buna. Evet adet bol kutusu onun yanında e, böyle bir tane e, vidi kutusu vidi kutusuyla handuk kutusu onun şuna burası komple handuk kutularıyla dolu onun şuna burada bir tane rita tüyü var tüyünün kutusu içinde içinde açacağım İçinde rita sikatının tüyü var. D7'ten böyle bir tane not defteri var. Bu üçgen dolap belki hatırlıyorsunuzdur Draco'nun. Çikolata kurbağa kutusu, platformda 9.3 çeyrek bileti, e, Burtawatts, iki tane böyle çikolata kutusu var. Daha sonra bu e, Porta McClash, bunu belki bunu kimisi hatırlamıyordur bu arada ama mesela şu ikisini ben filmde özel sahnelerini izlerken gördüm. Onun dışında alt katta iki tane mumum var. Burası böylelik dağınlık biliyorum. Daha burada müzik kutum falan da var. Onun dışında böyle burada bir dünya Hogwarts kitap var ama Hogwarts kitapların hepsini kaldırdım hemen. Ondan sonra çünkü sığmıyor hiçbir yere ve küçük oldukları için de çirkin duruyor her yerde. Bir tane böyle honduklu şaton var ama bunu da kaldırdım. Bu kadar zaten kaldırdım eşyalarla dolu. Onun dışında üç tane mumum var böyle. Işıklı, şey mumu. Böyle pilli mum. Çok güzel bunlar. Evet bu kadardı. Evet, arkadaşlar koleksiyon bu kadardı. Ya şimdi ben biraz uzun tanıtım için çok küçük bir yönlü ama baya baya dolarında. Yapılacak oldu hiçbir şey kalmadı. Birkaç tane eşyam kaldı. Portlulukları tamamlayacağım. Onun dışında bir, daha bir sürü kübü var ama Figürlere sığdıramadığım için artık yapmaya birazcık ara verdim. Çünkü sığmıyorlar figürler. Onun dışında çok fazla eşyam kalmadı. Ne kaldı? E, Hortoluk tacı yapacağım. Hortoluk tacı çok güzel. Yapmaya başladım daha bitmedi. Onun dışında birkaç tane de şöyle ürünler. Onun dışında bitti sayılır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.